Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili kovalar Kasım ayı sizin için çok önemli kariyerinizde yenilikler var önemli dönüşümler var hem aile yuva konuları hem de geleceğinizi etkileyebilecek kariyer konularında Kasım ayı önemli hem mücadeleri hem de çok sürprizli bir ay Evet Mars enerji gezegenimiz Mars ay boyunca Akrep burcunda 10. evinizde ilerliyor olacak. Ee, ve Merkür de zaten hemen 5 Kasım'da Akrep Burcu'na geçiyor. Güneş 21'ine kadar Akrep Burcu'nda ve 5 Kasım'da 12 derece Akrep Burcu'nda yeni ay doğacak. olacak. Uranüs'le karşıt açıda olan ilginç, e, hızlı ve sürprizli bir yeni ay. Bu yeni ay size kariyerde yeni kapılar açabilir. Hem de hiç beklemediğiniz yerlerden gelebilir bu kapılar açılabilir. E, hızlı değişimlerle karşılaşabilirsiniz. İşte Uranüs etkisi dördüncü evinizde etkileyeceği için bu kariyer konularındaki, iş konularındaki gelişmeler biraz genel düzeninizi, yerleşim alanlarınızı, ev, yuva yapılarınızı da değiştirebilir. Doğum haritanızın altı etkilere göre, tabii ki hayatınızın düzenine, yaşınıza göre bu etkiler çeşitli şekillerde olabilir. Öncelikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili kovalar, özellikle güneş burcunuz. Yükselen dereceniz 12 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkiler sizin için birebir çok daha güçlü olacaktır ve önemli olacaktır. Sabit burçlarda gezegenleriniz birden fazlaysa etkiler artar. Daha da bir güçlenir. Şimdi bu yeni ayda neler bekleyebiliriz? İş değişimleri, terfi, yeni işe girme, işten ayrılma, başka bir alana geçme olabilir. Ee, bir iş başlangıcı ile taşınma olabilir. Yer değişimi ya da. Evlilik, evlilikle birlikte bir hayatımızda değişim olabilir. İşte ailenin yanından ayrılabilirsiniz örneğin. Evlenebilirsiniz ya da boşanabilirsiniz. Bununla ilgili taşınmalar, yer değişimi, iş değişimi. Yani şehir değişimi, ülke değişimi bile olabilir. Bu kadar hani köklü değişimlerin olabileceği bir ay. Bunlar sürpriz bir şekilde de karşınıza çıkabilir. Yani sizin iradenizde olmayan, hani daha kadersel dediğimiz, sizin dışınızda gelişen koşullardır bunlar oluşabilir. Ailevi konularda hızlı gelişmeler var. Özellikle daha genç bir kovaysanız, işte annenizin, babanızın yaşamları, onların birliktelikleri, onların işleri, kariyerleri, buralarda olabilecek bazı sürprizler, hızlı değişimler doğal olarak sizin de yaşam düzeninizi etkileyebilir. Buralarda gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Şimdi Mars'tan ay boyunca sert açı alacaksınız. Uranüs'ten alacaksınız, Merkür'den alacaksınız. Dolayısıyla bu ay biraz zor da bir ay. Yani neden zor? Çünkü... Beklenmedik durumlar heyecan yaratır, stres yaratır. Yani e, rutini değiştirir. Yani tüm bunlar sizin gibi sabit bir burcu biraz zorlayabilir. Özellikle ayın 9'u, 10'u, 11'i, 12'si. Merkür-Mars birleşiyor Uranüs karşıt açıda. İşte bu beklemediğiniz haberler gelebilir. Bir anda ani bir tartışma olabilir. ipler kopabilir. işte çalıştığınız yerde ya da ailevi ilişkilerde. Hiç daha önceden planlamadığınız bir şekilde ben gidiyorum, ayrılıyorum tarzı bir şeyler olabilir. İşte değişim, yani yine sürpriz bir haber gelebilir buralarda. Hızlı gelişmeler var. Tartışmamaya dikkat edin. Dürtüsel davranmayın. Çok inatçı, sabit fikirli olmayın. Daha esnek olmak gerekiyor. Daha biraz sağduyulu olmak gerekiyor ayın genelinde. Genel sağlığınıza, zursal, bedensel, zihinsel sağlığınıza dikkat edin. Ailenizdeki kişilerin sağlıkları da gündemde olabilir. Yani ebeveynler özellikle, Hani onlarla ilgili sağlık konuları da tabii ki gündemler oluşturabilir. Böyle bir dönemde e, şimdi akrep dönüşümler demek aynı zamanda ölüm ve yeniden doğum demek. Yani böyle dönüşümler, köklü dönüşümler e, bunlar e, söz konusu olabilir. Evet e, ve ay sonuna doğru 19 Kasım'da boğa burcunda dolunay meydana gelecek. 27 derece boğa burcu dolunayı aynı zamanda bir ay tutulması. Bu yılın son ay tutulması. Bu tutulmanın bir özelliği de 2022 ve 23 yıllarında yaşayacağımız boğa akrep aksındaki tutulmaların başlangıcı olacak. Yine bir sabit burç ve yine sizin için çok önemli 4. evinizde. Evet, biraz daha duygusal konularla ilgili sanki bu tutulma ve yeni ay döngüsüyle de bağlantılı aslında. Yani yeni aydaki oluşan enerjiler artık bir e, görünür hale geliyor ve belki tamamlanıyor. Yine kariyer, ailevi konular, ebeveynlerle ilgili konular, ev yuva konuları, yaşam alanlarıyla ilgili konularda bir e, dönüşüm ve bir tamamlanma enerjisi var. E, belki anneniz, belki aileyle ilgili konularda duygusal etkiler olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa bu tesirler sizin için çok daha Önemli olacaktır, daha etkili olacaktır. Bir emnâanız var satmak istiyorsunuz, belki kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Bununla ilgili süreçler var ve bu önümüzdeki iki yılda devam edecek. İşte bununla ilgili bir aşama olabilir örneğin. Aynı zamanda işte bir, belki aileye ait bir toprak var, bir miras konusu var. Onu kiralamak, satmak, işletmek gerekiyor. Buralarda bir gündemler olabilir. Ve bu, bu bir elde edişle ilgili. Artık her ne olup bitiyorsa. Belirsizlik yok, kararsızlık yok. Gündemde aydınlanıyor ve bir sonuca ulaşıyor. Ve bundan sonraki süreci de önemli ölçüde şekillendiriyor sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.